hepinize arkadaşlar ben Muhammed kanama hoş geldiniz bugün sabit arkadaşlar bu Yapamazsan yapamazsın Yeni sinir serimize başlayacağız arkadaşlar ee, bu serimiz arkadaşlar çok tutacağını düşünüyorum İnşallah çok tutar arkadaşlar serimiz şu şekilde başlayacak bir size bir nasıl bileceğim sıfır anlatayım Arkadaşlar şimdi şu olacak yani Arkadaşlar ben bir çarpı falan yaptım arkadaşlar bu çarplardan birden 29'a kadar e, sayıları yaptım arkadaşlar o zaman çıkan sayı Mesela 10 çıktı ya 10. sıradaki karakterimi seçip iki üçü giremezsem ceza çarkımdan çıkan cezayı sizlere bir de çekeceğim arkadaşlar size cezalarınızı yazmış bir kez ama cezalarımız e, taş al falan bir arkadaşlar mesela tuzlu su falan gibi bir süre cezamız siz de bunları yazabilirsiniz arkadaşlar hemen isterseniz şimdi şöyle bir şöyle bir geçelim arkadaşlar Evet bu ee, şuraları biz bir keselim arkadaşlar ama şimdi tek gözükürse arkadaşlar Telif yiyebiliriz. O yüzden şunu şöyle bir çektim. Şu ekranda bir arkadaşlar. Bir dakika çok özür dilerim. Ben ayarlamıştım onu ama görmüşüm. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir çarkımıza geçelim. Bu çark ben bir çevirelim karakter çarkımız arkadaşlar. Eee, hadi bakalım. İstedin karakter gelir. Hangi senin karakterleniyor 18 gelecek. Evet 18. Güzel. Ben ben şöyle bu Şurayı falan karıştıracağım arkadaşlar böyle Al al al al Buraya geldik Evet 18 hangisi 3 6 9 Dur 3 6 9 12 15 18 Rosa Rosa arkadaşlar ilk üçe giremezsem Öldük ya arkadaşlar laziziz ya benden diye gülmeye başladım adam hasta diyor. Oğlum nereye basıyorsun Tamam. Güzel bu sefer kasmadı ya. Arkadaşlar harita değiştirdim ya. Az önce ben arkadaşlar yanlış şuraya bastım. Ben arkadaşlar ilk bilgisayarda yanlış şuraya falan basıyordum. Şurayı bir çalmayalsak acaba? Yok lan hiç basmıyorum şimdi olur? Şey i̇şte ben biraz yatacağım. Epin var varmışymış. Aa varmış. Oğlum kendi yerimizi belli ettik lan. Ne kadar malız. O oğlum merkez yatıyor ama. <Gülüyor> Eyvallah kankam beni saldın ya adam ben yok. Adam ben beni saldı. Merakta ben orada bırakmasaydı boşuna yere mı büyük ihtimalle beni alacaktı. Hemen şurada durayım da. Gel gel. Gelsene. Hadi gel. öldüm can dolduracağım. can an tuşa tuş çalış Heh. Şuradan da bir çıkmasın güzel yırttık yırttık yırttık hayır dördüncü oldum arkadaşlar dördüncü olduk hemen arkadaşlar ilk cezamızı çekelim şöyle ben bir kaydı arkadaşlar ben cezamı ilk başa şarkımızı çevriz arkadaşlar Evet, ilk şeyden ilk cezamızı çektik arkadaşlar ya Hemen inşallah. Fazla ceza yapmadım arkadaşlar. Şu an dört tane ceza yazdım. Çünkü ee, fazla bulamadık. Siz yorumları yazdığınız zaman arkadaşlar cezalarımız artacaktır. Çünkü ilk günden bu kadar fazla ceza çekmeye de düşünmüştüm ama. Bir kaşık limon suyu mu hiç? Bir şey yapma gelmesin ya. Bir kaşık limon suyu içtiyor arkadaşlar. Ben hemen arkadaşlar bir kaşık limon Limon sıkacağım arkadaşlar. Sonra Geleceğim arkadaşlar. Kayıt niye duyurmuyor lan? Bir dakika arkadaşlar. Kayıda durduramadık. ula Arkadaşlar ben hemen. Geleceğim arkadaşlar şimdi bir dakika ya. Lan oğlum kayıt niye durmadı? <gülüyor> Fidra bu olmaz. E kaydı duraklat işte bu. O zaman CTRL'e yapalım da. Şunu da o zaman SC yapalım. Evet. Bakalım olacak mı? Neyse arkadaşlar. Ben hemen giriyorum. Evet arkadaşlar geldim şu an elimde bir limon bir de kaşık var arkadaşlar şimdi bunu şöyle bir koyayım. Ya arkadaşlar yemek kaşığı bulamadım. Tata kaşığı yaptım. Evet. Kişiymiş lan. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi karakter çarkımızdan devam edelim. Oğlum en ağır ceza bu lan. Ya bir ceza vardı. Alam. Bir dakika arkadaşlar şeyi yapmamışım. şey yapmamışım. Hah. <gülüyor> şey açmamızı ekranı? 22 mi 22 ya? 22 gelmiş arkadaşlar bir daha döndürelim. Yoktan 22 gelmiş miydi? Yok 22 gelmemişti lan. Dur akşam 22 gelmemişti ben yanlış hatırlıyorum. Olup ne kadar eksiymiş lan limon?